Bernal Açin attığı tweet olay oldu, şu tweetleri yazdı, idam çözüm olsaydı, Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı, konuşturmayın şimdi beni, bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin, devlet tribün sesleriyle toplum inşa etmez, şeklinde tweet attı, gelen tepkiler üzerine Bernal Açin, İslamiyet ile ilgili tek kelime etmedi, kendi dinime niye laf Medine'yi bir şehir olarak söyledim. İçindeki kutsal ayrı şehirlerin bugünkü toplum düzeni içinde yaşayanlar ayrı. Medine'de yaşayan Arapları kutsal saymak, nasıl bir anlayış, art niyetinde böylesi, şeklinde tweet atarak yanlış anlaşıldığını açıkladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzasını taşıyan açıklama şöyle, Bernal Açin adlı sanatçının, Bernal Açin 35 adlı Twitter hesabından 37 2018 günü saat 13.00 civarında halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespiti üzerine 5271 sayılı ceza muhakemeleri kanununun 160. maddesi uyarınca işin gerçeğini araştırmak üzere adı geçen hakkında halkın dini değerlerini aşağılamak suçundan soruşturma başlatılmıştır.